Biz vakıf medeniyetini araştırıyoruz, vakıf tarih, kültür, medeniyet vefa, vakıf ahde vefa, sadece geçmiş değil gelecek, vakıf adı üzerinde durmak gerekiyor, vakıf insanlarını konuşturmak, vakıf insanlarını bilmek, anlamak gerekiyor ve bizi biz yapan en önemli değer vakıflara, Vefa borcumuzu ödemek gerekiyor. Zaten Aziz Ecdat kurdukları vakıflarla Anadolu'yu, İslam medeniyeti coğrafyasını vatan yapmışlardı. Bir vakıf insanı ile beraberiz. Erol Bey çok teşekkür ediyoruz. Sizler bir vakıf insanısınız. Niçin? Vakıf yurdunda yatıp, yani biz sizi tanıdığımızda bana o vakıf yurduna, Erzincan vakıf yurdunda okuduğunuz o yılları anladınca çok duygulandım. Sonra kurduğunuz Aile Vakfı. Ama önce Erol Köstek kimdir? İsmail Bey. Allah sizden razı olsun. Bugün bizi unurlandırdınız, hanemizi şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun. Erol Köstek. 1956 yılının ilkbahar aylarında doğmuşum. Erzincan, Refahiye Çatalçam köyünde 5 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk Anadolu insanı gibi ben de köy hayatında ilkokul, ortaokul yaşantımı devam ettirdim. 20 Nisan 1967'de babamı Pendik'te bir tren kazasıyla kaybettik. Beş çocuk Cefaker bir anne, bir çift yaşlı küs, bir kan arabası ve bir kara sabanla damdazlık ortada kaldı canımın. Çok çeşitli zorluklara göğüs gererek bize kol kanat gerdi, başında topladı ve bu vatan'a sizi hayırlı evlat yapacağım. Nidasıyla çırpındı durdu. Allah razı olsun. Müsaade ederseniz ilk Allah'a yalvarışımı anlatarak konuya girmek istiyorum. Babanın rahmetli olduğu yılın sonbaharı. Cennet Mekan bir komşuya Öküzlerle, kara savanla yövmeyeli çift sürmeye gider. Alacağı üç beş kuruşla kim bilir hangi ihtiyacını görecek. Mevsim ya. Bir kar fırtınasına tutulur. Göz gözü görmüyor. Biz evde kardeşlerim çırpınıp duruyoruz. Anam nerede kaldı, başına ne geldi? Merakıyla... Hem de olurken bir de baktık ki karşıdan öküzler önünde Anam arkada saban demirini atmış omuzuna geliyor. Bir heybet, bir duruş, bir asalet. Anam yün çoraplarını dizine kadar çekmiş. Eteğini yün çorapların içine koymuş. Yün çoraplarının kıllarına öyle buzlar tutuşmuş ki, kristal avizenin taşları gibi şak, şak, şak vurarak geldi. Dersin ki bütün allıklar almış, canım anamın yanaklarına kolturmuşsun. Ayaz, soğuk, öyle etmiş ki, al al yanıyor. Anam geldi, örtmeye taşın üzerine Oturdu, bir oh çekti. Dersin ki dam ırgalanıyor. Ben koşup anama sarılamadım. Öpemedim. Canıma çok yoruldum mu diyemedim. Nereye gittim? Hıçkıra hıçkıra ağladım. Allah'ım beni çabuk büyüt. Ben anamın bütün işlerini göreyim. Anamı bu sefaletten kurtarayım, kötü insanların şerrinden de alıp diğerlere gideyim diyerek ilk yalvarışımdı. Çocukluk yalvarışı demek, Allah'ıma hamdolsun dileğimi, yalvarışımı en ince noktasına kadar kabul buyurdu, nasip etti, yaşattı. İlkokulu köyümde okudum. İlkokulu bitirdiğim sene, Allah'tan ya, ortaokulu köyümüzde açtılar. İlk talebesiyim. Ortaokulu da köyümde okudum. Köyde kurbetten gelen Tivan Mert bir müdürümüz vardı. Necdet Demir. Allah selamet versin. Onun gibi duyarlı, şefkatli öğretmenleri Yurdumuzdan, insanlığımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde ortaklığı da bitirdik. Derken liseye gideceğiz. Lise sonrası yatılı okul imtihanları için öğretmeni bizi bir araba kiraladı. Erzincan'a götürüyor. İsmail Bey, benim... Kara lastiklerim o kadar paramparça olmuş ki, ayağıma giyilecek hali kalmamış ki, anamın kara lastiklerini giymişim. Kadın kara lastikleri de biraz farklıdır. Erzincan yolunda arkadaşlardan bir tanesi ayağımdaki lastiğin kadın lastiği olduğunu fark eder ve bizim oranın lehçesiyle avazı çıktığı kadar mürbüsün içinde velleyeyi, Erol garı lastiği giymiş diye haykırdım hiç unutmuyorum. Kimi döndü kahkaya kahkayla eşlik ettiler. Kimi de üzüntüsümle sirgeyemediler. Ama ben hiç ama hiç onuruma dokunmadım. Şükür ki anamın lastiklerini giyecek kadar Allah'ım beni büyütmüş dedim. Yatılı tamlarla bir yeri kazanamadık. Ama liseden sonra okumalıyım. Okuyacak ne para, başımı sokacak ne bir yer yok. Bilmiyorum. Allah cümle geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Nedim Ünsal abimiz diye bir köylümüz ön oldu. Beni aşık olduğum, bütün benliğimle ruhuma işlediğim vakıflar talebe yurduna girmeme vesile oldu. Vakıflar öğrenci yurdu. Yani herhangi bir vakıf değil. Vakıflar genel müdürlüğü. Türkiye Cumhuriyeti vakıflar genel müdürlüğünün öyle yurtlar mı vardı efendim? Öyle yurtlar vardı. Nasıl hemen bakalım? hemen her bir ayette vakıflar öğrenci talebe yurdu. Allah Allah. Yani bu ya. ben kurduğu bir vakıf değil. değil. 500 yıl, 400 yıl önce hatta değerli izleyenlerimiz vakıflar genel müdürlüğü herhangi bir kurum değil. Vakıflar genel müdürlüğünün o değiştirilen logosu var ya o bayraklı camili logosundaki 1048 tarihi yazar. O 1048 tarihi şunu ifade eder. Vakıflar genel müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en eski. Devlet kurumudur. Daha 1071 Malazgirt zaferinden yıllar önce ilk vakıf Pasinler'in Malazgirt öncesi zaferiyle sonuçlanır ve Malazgirt öncesi Pasinler'de Selçuklu vakıf kurar ve Abdülvahabi Gücduan Vakfı ve 1048'dir onun kuruluş tarihi. O değiştirilen logoda da 1048 tarihi yazılır. En eski devlet kurumudur. İsterseniz Erol Bey zamanı bir durduralım. Biz vakıflarla ilgili belgesel hazırladık. Vakıflar medeniyetimiz, vakıflar, vakıf kültürü, vakıf tarihi. Sizleri Vakıflar Medeniyeti Tarihi belgeselimizde biz Erol Bey ile sohbetimize devam edeceğiz ama Vakıflar Medeniyeti Tarihi ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bakın Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosu ne zaman kuruldu. Vakıfların Peygamber Efendimiz'den bir itibar kurulan tarihi Vakıflar Tarihi ile karşınızdayız. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i icariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed Arapça bir sözcük olan vakf, sözcük anlamıyla durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarının dışında tamamen verme, büsbütün verme anlamını da içerir. Vakıf, İslam hukukundan bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik,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 Vakıfların kurulmasında insanlara yol gösteriyordu. Evet izledik. Evet heyecanlandırdınız bizi. Yani siz Erzincan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Peygamber Efendimiz'den bir itibar o kültür yaşatılan Selçuklu Osmanlı'da devam eden, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizde de yine az çok eksiğiyle geriyle kurulan vakıflar genel müdürlüğümüzün yurdunda, onun bir anlatın, o çok önemli. O nokta çok önemli efendim. İsmail Bey, şu anda sizin uyarınızla ta geçmişe gittim, titredim, kemiklerim sızladı. Mezun olan arkadaşlarımı bir çırpıda gözümün önünden geçirdim. Hepsi af buyurun sapına kadar milliyetçi. Hepsi Allah yolunda sevdalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin aşı insanları yetiştirmiş. Vakıflar yurdu değil vakıflar, mi? Vakıflar talife yurdunda. Oraya okuyan... nasıl girdiğiniz çok önemli ama. yani Çünkü herkese nasip olmaz. O vakıf ruhu o kadar önemli ki aziz ecdat kurmuş. O niyet halen devam ediyor. Bütün vefasızlığa rağmen vakıflar, vakıf kültürü ve vakıf medeniyeti yaşıyor. Nasıl orada öğrenciliğe girdiniz? Ee, yani hep kolaydı olmadı zannediyorum. Birileri mi tavsiye etti? O günlerde oralarda şehirlerde kalmak oldukça zor. Buyurun efendim. Cennet mekem anam Ol sen kafan çalışıyor Sen okumalısın Okumalısın ki bu ülkeye bu vatana Daha hayırlı Der dururdu Ama ev tutacak pansiyonunda bedel ödeyecek Maddi durumumuz yok Komşulardan bir tanesi Demiş ki ya vesile Bir yurt var yurt Oraya yetimleri daha çok alıyorlar İstersen sen onu bir araştır da Çocuğunu oraya yerleştirmenin yollarını ara dediğinde Erzincan'da çalışan biraz önce ismini zikretmekten gurur duyduğum Nedim Ünsal abimize gittik bulduk. O da araştırdı her şey Allah'tan o imtihanı yapan hanımefendinin beyi onun çalıştığı bankada yetkiliymiş benim yetim olduğumu fakir olduğumu garip olduğumu anlattılar ve bir şekilde girdim. Çok zeki bir insan değildim. Bilmiyorum. Hak etmediğimi bilmiyorum ama şunu biliyorum. Muracat edenle alınacakların oranı üçte birdi. Ama nasip oldu. Beni oraya aldılar. Ben orada okuma imkanı buldum. Eğer bu kalalık saymazsanız bir hatıramı da anlatmak istiyorum. Okuduğumuz yurt 30 kişilik kovuşlardı. Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu diye adlandırırdık. Soba yok, Erzincan'ın soğuğu malum. Kışın Kuzey Kutbu'nun camları buz tutardı, ilk bahara kadar açılmaz İsmail Beyciğim. Ama biz, biz yine razıydık. Orada kat kat pijamaları giyerek, battaniyelerin altına bükülerek sabah etmemize, kışı geçirmemize yine razıydık. Çünkü başka alternatifimiz yoktu. Nasip oldu. Mezun oldum. Taşı toprağı altın dedikleri İstanbul'a geldim. Askere gittim. Döndüm. Libya'ya gittim. Libya dönüşü İstanbul'da iş yerimi kurdum. Evet, duydunuz. Vakıf yurdu, vakıflar yurdu. Çünkü 60'lı yıllar, 50'li yıllar önemli. Bir ikici dünya harbinden çıkmış ülkemiz. Sonra bir darbe olmuş, başvekil asılmış. Fakirlik, yokluk yılları. Sıkıntılı yıllar. Köylerde yaşanan dertler. Anadolu insanı okumak istiyor ama başını sokacak bir yer yok. Tam yok. Yok. Ve o yurtlar, o vakıflar imdada yetişiyor. Değil mi efendim? Değerli izleyenlerimiz biz vakıflar, vakıf medeniyeti, vakıf kültürümüzü araştırıyoruz. Aziz eşlat kurmuş ve büyük büyük eserler yapmışlar. Köprüler, medreseler, kervansaraylar yetmemiş. Cumhuriyet döneminde vakıf yurtlarını da 500 yılı, 700 yıl önceden temelini atmışlar. Peki kimler onlar? Gidiyoruz sadece geçiştiriyoruz. Maalesef 1800'lü yıllardan itibaren de o vakıflara e, hakkımız olmayarak el koymaya çalışmışız. Osmanlı'nın son dönemleri, Cumhuriyet'in ilk yılları, sonraki dönemler vakıf malları satılmış, vakıf yerleri satılmış. Allah ve muhafaz, ve evet. hakkını tam anlamıyla ödeyememişiz. Ama o yurtlar iyi ki kurulmuş efendim. İyi ki kurulmuş. Kurallara vesile olanlara sebep <gülüyor> olanlardan Allah'ım razı olsun. Ben inanıyorum ki oradan oranın çorbasını içen orada barınan hiç kimse bu güzel vatana ters gözle bakmadı, bakamaz. Evet çünkü o bir vakıf nimetiyle büyüyor. İsterseniz yine bir zamanı durduralım. Vakıflar nedir? vakıf durmak demek ama nasıl durmak vakıf tir tir titreyerek durmak demek o vakıf mallarını korumak demek vakfı da vakfiye de yazılanlara harfiyen riayet etmek demek ve vakfın bir vefa olduğunu ahde vefa olduğunu o vakıf Kuran'ın unutulmaması gerektiğini minnetle şükranla yad etmemiz gerektiğini şehirlerimizi araştırdığımızda her bir şehrimizde 300, 500, 700 yıl önce kurulan vakıfların medrese, köprü, çeşme, cami, kahan, hamam, kervan sarayları yani vakıf medeniyetiyle şehirleştiğini öğreniyoruz. Sizleri yine vakıflar tarihi belgeselimizde baş başa bırakalım. Evet, vakıf nedir? Vakıflarla ilgili neler söyleyebiliriz? Vakıflar tarihi belgeselimizde sizleri baş başa bırakıyoruz. Cumhuriyet'in ilan edilmesinden hemen sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle.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 Gerçekten vakıf deyince durmak gerekiyor. Gözünüz böyle vakıf deyince de gözünüze bakıyorum. Çok farklı şeyler, müthiş şeyler. Peki, buradan e, ne oldu o vakıf yurtlarına? Onu merak ediyorum. Ben onu siz söyleyin. Ne oldu? yani? İsmail Bey, eğer müsaade buyurursan, ben bir konuyu yukaralık saymazsanız vurgulayarak e, sorunuza cevap vermeye çalışacağım. Okuduğum yurdu Okuduğum okulu, gördüğüm bir unutmadım, unutmayacağım. Allah'ımın da unutturmadığı için şükürler ediyorum. Her sene gittiğimde memleketime... nere memleket bulmayalım Erzincan. Erzincan. Öyle mi? Erzincan. Erzincan. Aa, çok. Can Erzincan. Can Erzincan. Evet, evet. çok güzel. Ee, baba... Efendim, yassı Yassıçemen savaşlarını unutmadık. Osmanlı'nın devlet olması da orada. Refahiyenin üstünde, Kızılırmak'ın doğduğu yerin hemen yanı başında... Yassı çemen yaylaları var. Yassı çemen savaşı önemlidir. Oralara da beşiklik etmiş e, Aziz Ecdat. Evet efendim. Günümüzde çimen yaylaları fiyatlandırılıyor. Evet. Peki evet. Gittiğinizde ne yaparsınız efendim? Her sene e, ailece gider, baba ocağı gibi sıla rahim yapar, halatır sorar, dönerdik. O sene de işimiz biraz daha toparlamış. Şirketimizin beşinci, altıncı senesi ııı e, Aklım, fikrim oraya çektiğim acıları, çektiğimiz sıkıntıları bizden sonraki kuşak çekmesin diye kalorifer yaptırabilir miyim hayaliyle. Öğrenci Gittik. yurduna. Öğrenci. Yani öğrenci. Haklılar, öğrenci talebeli. Evet, evet efendim. Gittik. Aşçı, bekçi bizi tanıdı. Müdürümüz değişmiş. E, o yani sizi okutulan dönemdeki bekçiler, aşçılar yine görevli. Aynen. Aynen evet evet. Müdür değişmiş. Sene kaçtı gittiğinizde? 90 yılların başı. Evet efendim. Hı -hı. 90 Ne güzel başı. vefa vefa işte efendim. Hı -hı. Müdür bey dedim ki bizim burası babucamız nasip oluyor. Her sene gelip ziyaretini yapıyoruz. Bu sene de sizinle tanışmak nasip oldu. Allah kolaylıklar versin. Baba hocamıza bir ikramda bulunmak isterim. Ne eksiğiniz var, ne neye gücüm yeter dediğimde şaşırdı memnun oldu. Böyle bir teklif ilk defa duyuyorum dedi. Akibetinde dedi ki okulumuzun badanası çok kötü. Badana ya bir el atarsan hacin kapısını açarsın. Yurdun badana. Evet efendim. Evet. Dedim hocam o kolay ya. Daha başka ihtiyaç yok mu? Var dedi olmaz mı? Çarşaflarımız da çok kötü Ya müdürüm Çarşafsız yatılır Bu badanasız yatılır Ama biz burada çok üşüdük Çok soğuk çektik Gördüğüm kadarıyla hala bir Petek sistemi yok Kalifel tesisatı yok Böyle bir şeyi hiç akıl etmedin, etmez misiniz İnanın Gözlerinden patır patır yaş döktüğüne Şahit oldum Çekmecesini çekti olmaz mı dedi Valiliğin yolunu su yol ettim. Projesi hazır ama bir türlü ödenek çıkaramadım. Niye çıkacak bilmiyorum. Hangi maliyetle karşılaşacağım bilmiyorum. O dönem ne evimde kalorifer var ne iş yerimde var. Sizin? Benim. Evet. Dedim ki müdürüm bana projeden bir takım emanet verir misin? Allah biliyor niyetim arzum bu ama gücüm yetmeyeceğini bilmiyorum. Aldım geldim kapı kapı dolaştım kalıfer yapan, petek yapan, boru üreten, vana üreten firmaları teker teker gezdim. İstek, arzu ve amacımı anlattım. Hepsinden yardım edenlerden Allah razı olsun. Kiminden iş kontrol aldım, kiminden hibe aldım, kiminden e, bedeliyle aldım derken Bostancı'da yanılmıyorsam Buhara Kazan diye bir firmada bahçesinde malzemeyi topladım. O gün oldu ki kamyona yükledim. Fabrikanın telefonundan da arayarak müdürüm falan plakalı kamyonla kalorifer malzemelerini yola çıkardım. Umuyorum ki siz de orada işçilik ve gerekli eksikleri yaparak bu işi taşlanmasına vesil olursunuz dedim. Olayın sahroşluğuyla, mutluluğuyla iş yerime geldim. İsmail abi, araba daha gevzeyi çıkmadı. Bacım dedi ki, abi nerede kaldın? Enka seni arıyor. Çantamı aldım, Enka inşaata gittim. 5-6 yıllık şirketimizin toplam cirosundan daha fazla bir işle karşılaştım. O işi aldık kalıplarımızı tamamladık üretimimizi devam ederken arkadan kendi çalıştığım Setefa şirketinden ikinci büyük bir iş geldi sözüm o ki hamdolsun karifel yapıldı benden sonraki kuşaklara hizmet etti ta ki 28 Şubat kararlarına kadar 28 Şubat kararları içim acıttı acıtıyor oraya geleceğim ben o zaman gördüm ki Allah için bir adım attığında Allah için karşılık beklemeden verdiğinde yaradanın saanak saanak döktürüyor. Evet. 6 ay sonunda bir kaba hesap yaptım ki oraya vakıflar talebe yurduna harcamış olduğum paranın 10 katı para kazanmışız. Hamdü senalar olsun. Evet. Bu yurt yıllarca hizmet etti. 28 Şubat kararlarıyla birlikte yerlere yeksan oldu. Odur, budur yıktılar ve o canın ruh şu anda mahvoldu, perişan oldu ve hizmet vermez oldu. Evet, 28 Şubat maalesef, Kosmoderin darbe dedik, farklı bir şey dedik. Zaten darbelerin evladıyız biz, zira 60 kuşa hemen hemen, evet. 60 kuşa 60 darbesi, 71 muhtırası, 80 ihtilali, 28 Kosmoderin evet. darbesi Çok değil mi? 20, 28 Şubat. kadar yaşadık. Sonra 15 Temmuz ayın darbe girişimi. Yani hep darbeler bizi mahvetti. Ama 28 Şubat darbesi sonucu yurtlar kapandı, doğru mu efendim? Vakıflar, talebe, yurtlarının tamamını perişan ettiler, yıktılar, insanlığa hizmetten men ettiler. Dileğim odur ki. Oraya o dileğinizi de sormak istiyorum. Önce şu dilekte bulunun. Siz vefa borcunuzu ödemeye çalışmışsınız. Fazlasıyla ödemişsiniz. Ödemedim. Çok... Kat ye. Ödemem <gülüyor> mümkün mü? O zaman bir çağrıda bulunalım. Bu sizin o vakıflar yurdunda. Ben de araştırıyorum şu anda vakıfları, vakıflar yurdunu yeniden canlandırmak nasıl olur ama vakıf insanlarını bulmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz Vakıflar yurdunda okumuş yetkili, yönetici, emekli, işçi genel müdür, bakan mutlaka birçok insanımız o vakıflar yurdundan geçti. O zaman onların gözünün içine bakarak ne söylersiniz? Bir çağrıda bulunun. Ee, sonra devam edeceğiz efendim. Ben derim ki gücü yeten elinden bir iş gelen bu peygamber ocaklarını gelin inşa edelim. İhya edelim. İnsanlığın hizmetine sunalım. Sunalım ki bu güzel vatanımıza, bu güzel devletimize hizmette kusuru etmeyen bireylerin yaşamasına, bireylerin tahsillerinin yapmasına, bireylerin var olmasına vesile olalım. Onlara el dayayalım, el açalım, kucaklayalım. Yani lütfen vakıflar, yurdu yurdundan yetişenler artık bir harekete geçsinler, doğru mu? Ellerinden gelen bütün gayretleriyle, bütün hizmetleriyle bu güzel oluşumu Allah rızası için tekrar ihya edelim, ayağa kaldıralım ve insanlığın hizmetine sunmada acele edelim. Erol Bey çok hakikaten duygusal bir söyleşi, vakıf hakikaten durmak gerekiyor adı üzerinde. Vefa borcunu ödemek gerekiyor. Ahte vefa. Bugün çok sayıda vakıflar yurdundan mezun insanlarımızla karşılaşıyoruz. Tarihi görev düşüyor onlara. Ben de buradan bir belgeselci ve gazeteci tarihe not düşen birisi olarak çağrıda bulunmak istiyorum. Kimlere çağrıda bulunmak istiyorum? Bugünün yöneticilerine. Başta vakıflar... Genel Müdürümüze, yetkililere, vakıfların bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığına ki burada bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Başbakanlık döneminde başbakanlığa bağlıydı direkt vakıflar ve özerk olarak bağlıydı. Ama maalesef Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde vakıflar Kültür ve Turizm Bakanlığına üstelik bir bakan yardımcılığına bağlandı. Bilerek veya bilmeyerek logosu değiştirildi. Ona tepki koyduk ve eski logoya mutlaka dönülmeli dedik ve Diyoruz ki buradan vakıflar, genel müdürlüğümüz direkt Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olmalı. Cumhurbaşkanlığına e, müktesef hakkıdır. Önceden başbakanlığa bağlı olan bir kurumdu. Şimdi de Cumhurbaşkanlığımıza bağlı olmasını istiyoruz. E, ve bu da bir de çağrıda bulunuyoruz. Bu noktada da vakıflar talebe yurtlarında okumuş herkese tarihi görev düşüyor diye düşünüyorum. Nasıl sılayı i rahmimize sahip çıkıyor isek, nasıl geçmişimize sahip çıkıyorsak, Biraz önce dediğim gibi yediğimiz bir lokmayı, lokma ekmeği unutmuyorsak vakıflar yurdumuzu da unutmayalım. Unutursak vebalde kalırız, mesul oluruz, sorumlu oluruz. Ne güzel. Evet ben inanıyorum. Vefalıdır vakıflar yurdunda yetişenler. Belki de bu söyleşiniz, bu çağrınız bir büyük ses getirecektir. Hakikaten çok sayıda vakıflar talebe yurdunda yetişen ile konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde NİDE, Ömer Halis Demir Üniversitemizin Uluslararası Türk Dünyası Bilişim ve Sanat Sempozyumuna katılmıştık. Altaylardan Bursa'ya su medeniyeti e, konusunda bir bildiri ve belgesel sunumu yaptıktan sonra NİDE'de vakıf medeniyetimizi belgeselleştirmiştim. Orada Vakıflar NİİDE yurdunda yetişmiş bir beyefendiyle karşılaştık. O yurt yıkılmış, onunla beraber o NİİDE vakıflar yurdunun bulunduğu enkazın olduğu yere gitmiş, söyleşi yapmıştık. İstersen bir durduralım, oraya bir gidelim. Evet, NİİDE'ye gidiyoruz değerli izleyenlerimiz. NİİDE'de bir vakıf gönüllüsü. Vakıflar talebe yurdunda yetişmiş bir vakıf insanı ile e, bugün e, enkaz halinde yıkılmış vakıflar talebe yurdunun bulunduğu yerde yaptığımız söyleşiyle sizi Baş başa bırakıyoruz. Arıyla. Vefa çok önemli. Vefa her şey. Allah Resulü'nün evet. ifadesiyle el vefa ömine iman Vefa imandan evet. gelir diye buyuruyor evet. Allah Resulü. Evet vakıflara vefa. Bizi biz yapan değerlere vefa ve vakıf evet. insanlarına. Cumali Bey burada çok önemli hizmetler yapmış. Öğretmenlik yapmış. Kültür hizmeti yapmış bir değerli dost. O vakıf yurdunda öğrenci evet. olarak evet. büyümüştü. Ee, okumuştu. Burada biz şimdi o vakıf yurdu daha sonra yıkılır. O vakıf yurdunun bulunduğu iyi de vakıf yurdu, vakıf öğrenci yurdunun olduğu yere gidiyoruz. Ee, 6-1969 yıllarında öğretmenimde okudum. Daha önce Erken Sanat orta kısmında okudum. Öğretmen okulu daha önce buradaydı, şimdiki öğretmenlerin olduğu yerdeydi. Peki, nerede kalıyordun o zaman? O zaman ben yurtta kalıyordum, vakıflar yurdunda kalıyordum. Vakıflar yurdunda kalıyordum. Evet, vakıflar yurdunda kalıyordun. Üstten orada kaldım. Hem nasıldı o bitirdi. vakıflar yurdundaki evet. kalışınız nasıl? Çok güzeldi. Şimdiki gibi değildi ama... Yani koskoca bir askeriye kışlasını vakıflar yurdu yapmışlar, devlete bağlı. Her şey de tarafından veriliyordu. Bir müdürümüz vardı, mürcemcisi vardı, aççı vardı, hizmetçisi vardı, 80 öğrenci vardı. Aslı buradaydı. Öğrenciler bir ortaokuldan, liseden, öğretme ve diğer okullardan gelir. Sınavı kazananlar burada yatır kararlardı. Sınavla giriyordu, herkes giremiyordu. Ee, nedir? Bu vakfıda dağılanlar çokları devlet değerlerinde görev aldılar çeşitli vilayetlere gittiler. Bunlar da söz sahibi oldular. Vefa bugün İstanbul'da bir semtin adı olarak geçiyor ama bir semtin adı değil. Allah Resulü'nün ifadesiyle el vefa üminal iman buyuruyor. Allah Resulü vefa imandan gelir buyuruyor. Vefa ahde vefa önemli. İyi ki sizler gibi vakıflara vakıflar yurduna vefalı insanlar var. O anlamda hoş dedik Allah ama Allah, acı hoş. dedik ve bugün maalesef vakıflarımız ııı ee, ya üzerinde çok büyük oyun oynanan, zaten geçmişte de hep oynanmış, ele geçirilmiş, ee, birçok birçok değerler gitmiş ama yeniden ben düştüğümüz yerden kalkacağımıza, yeniden vakıf medeniyetini canlandırılacağına inanıyorum. Efendim, e, inanıyorum ki Sayın e, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet yöneticilerimiz, vakıflar talebe yurtlarını yeniden açabilirler. Şöyle açılabilir, evet bugün Kredi Yurtlar Kurumumuz... E, Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı. Evet yine aynen Gençlik Spor Bakanlığımız bünyesinde Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde bir genel müdür yardımcılığına bağlı vakıflar talebe yurtları genel müdür yardımcılığı oluşur. O vakıfların ruhu vakıflar yurdu ayrı bir statüyle ayrı bir işte yetimler dedik farklı dedik vakıf ruhu yaşatılır. Olamaz mı? Evet buradan Gençlik Spor Bakanımız Yine ilgili ve yetkililerimizi Göreve davet etmek Bir boynumuzun borcu olsa evet. gerek diyoruz Evet efendim sizi dinliyoruz Sözümün başında anlattığım gibi Sadakayla Fitreyle Zekatla büyüdüm Vakıflar talebe yurdunda barındım Ham senalar olsun ki Allah'ım O günleri de bana yaşattı Bugün de Aile bak bu kurmayı nasip et. Nasıl efendim yani? Bir vakıf mı kuruyorsunuz? İsmail Bey, Allah ne eylerse güzel eyler. Ne istersen onu kolay eyler. O zaman bunu dinleyelim efendim. Bu çok heyecanlı. Evet evet. Yanlış ben duymadınız. Bir vakıf kuruyorum dedi. Her kim ki vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse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 ben o vakıflar talebe yurdunda okurken ben Allah'la hep konuşurdum. Haşa. Yalvarırdım. Namazım yoktu. Abdestim yoktu. Ama hep istedim. Canı gönülden istedim. O da verdi. O yokluk zamanlarımda bile ben büyüdüğüm zaman çok çalışacağım. Bu ülkeye çok hizmet edeceğim. Ve ben de böyle bir yurt, vakıf, kurup, fakir ve kurabaya yardımcı olacağım. Bana yardımını esirgeme, yarabbi, dediğimi hiç unutmuyorum. Evet, bir vakıf insanıyla beraberiz. Vakıf ve e, herhangi bir vakıf insanı değil, geçmişi unutmayan, o yetiştiği vakıflar talebe yurduna hep vefa borcunu ödeyen ama yetmiyor, bir de vakıf kuran bir vakıf insanı, gerçek bir vakıf insanı ve sizin o vakıf kurma fikri, sonra vakıflarla ilgili, vakfınızla ilgili neler söylersiniz? Buyurun efendim. İsmail Beyciğim, bugünleri nasip eden Yaradan'a şükretmekten geçemeyeceğim. O günü de reva gören Yaradan, bugünü de nasip eden Yaradan. Sadakayla, fıtreyle, zekatla büyüyüp, o günlerin ama hiçbir zaman yerinmeyen, Beni niye fakir ettin, beni niye yetim bıraktın diye aklımın ucundan bile geçmedi ve serzenişte bulunmadım. Bugün de nasip oldu, eşimle birlikte Allah'ın vermiş olduğu helal zıtlarla kurmuş olduğumuz aile vakfı ile bu heyecanı yaşamak istiyoruz, bu heyecanı gelecek kuşaklarımıza aktarmak istiyoruz. Bunun devamlı olması için de yaradana duacıyız. Amacımız din, dil, ırk ayırmaksızın yetim, öksüz, garip, kuraba, fakir öğrenciler başta olmak üzere gücümüz nisbetinde fakir öğrencilerin öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için katkıda bulunmak arzusuyla bu adı bu adım atmış olduk. Bakfımız kuruldu, hamdolsun. Ve bakfınızın ismini ee, bir onu da bir tam söylersem. Bakfımızın ismi birlikteliğimizden hoşnut oldum, memnun oldum, gurur duydum. Eşim Gülesen Erol Köstek Aile Bakfı. Bir daha söyler misiniz? Eş başta hanımefendiler olması. müthiş bir şey. Evet, eşimin ismi Gülesen Erol Köstek ile bakma. amacımız gelecek kuşaklarımıza ve gücümüz gücümüz nispetinde ihtiyaç sahibi öğrencilere katkıda bulunmak öğrenimlerini tamamlatmasına vesile olabilmek ve en asılı bu Vakıf ruhunu hissirebilmek fakir fakirlikle kalmıyor zengin de zenginlikle kalmıyor Cennet mekanım derdi ki o bu dünya kırk ayaklı basamak. Kimi iner, kimi çıkar. Onun için öz var ise, yürek var ise, sevda var ise aşılmayacak engel yoktur. Allah bu güzel duygularla dinimize hizmet eden, insanlığımıza hizmet eden kümlesinden razı olsun, yollarını açık etsin. Beni dinlediğiniz için de hepinize yürekten teşekkür ederim. Gerçekten bir vakıf insanıyla söyleşi yapmak. Zaten Devralen Belgesel Programı'nın bir misyonu da oluşmuş olduğu bir vesileyle. Biz gidip tarihi eserleri anlatıyorduk. İşte şu kadar önce yapılmış, bu kadar güzel ama hiç şunu sorgulamıyorduk. Kim yapmış bu eseri, neden yapmış, hangi vakıf yapmış? Son birkaç yıldır artık işin merkezine iniyoruz. Hatta merkezine indikçe o kadar müthiş şeyler karşımıza çıkıyor ki bir şehrin şehir olmasında Vakıf medeniyetini görüyoruz. Vakıf insanı camiyi, kervansarayı, hamamı, çeşmeyi, yolu, köprüyü, seviyle her şeyi yapmış. Ve şehirler vakıflar sayesinde şehirleşmiş. Erol Bey, size biz teşekkür ediyoruz. Ama son sözü de yine size bırakmak istiyoruz. İsterseniz yine bir vakıflarla ilgili bir belgesel. Hazırladığımız belgeselimiz var. Bir vakıflar nedir? Vakıf kültürü nedir? Bir o belgeselimizi izleyelim. Son sözleri Erol Bey'e bırakalım. Evet.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 Kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczane, mahzen. Evet, hakikaten vakıf, vakıf insanı olmak önemli. Sizleri tebrik ediyoruz. Son olarak ee, hayırsever iş adamlarına. Çünkü vakıf hakikaten zor bir süre. Siz zannediyorum çok uzun bir mücadeleyle, kurduğunuz başarılar diliyoruz evet. ee, insanlarımıza ne tavsiye edersiniz yani vakıflar kursunlar mı yani her hayırsever insanımız ve herkes illa hayırsever değil bir aile vakfı önemli vakfınız çok ciddi bir emek ürünü olduğunu zannediyorum son çağrıyı siz yapın nokta koyalım İsmail Bey biraz de dediğim gibi bu dünya 40 ayaklı bir merdiven hiç kimse sabit bir yerde durmuyor kim iniyor kimi çıkıyor Bugün elinde hükmettiğin güçler yarın yok olup gidiyor. Ama şunu gördüm ben. Bir yetime dokunmak, bir fakire el atmak, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını karşılamak servetlerin en yücesi. Sadakanın, zekatın, fitrenin bu kadar mı güzel olduğunu benden daha iyi bilen acaba kaç kişi çıkar? yüce bir duygu. Ben bu duyguyu son nefesime kadar yaşamak, yaşattırmak istiyorum. Allah'tan bu konuda da yardımını talep ediyorum. Huzurunuzda. Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bana bu imkanı verdiğiniz için içimin den geçenleri doğaçlama da olsa anlatma fırsatı bulduğum için ben size minnet duyuyorum. Ben size teşekkür ediyorum ve bütün insanlığa da hayra His, e, insanlığa, hizmete davet ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Evet, ne kadar güzel. Yüce Yaradan'ın razı olması her şey. Efendim, biz de sizleri yine vakıflar medeniyeti, vakıf tarihi, vak vakıf kültürüyle ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Erol Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah Tabi razı edinle. olsun. Çok teşekkürler Erol Bey. Kaça Sağ olun, diliyoruz. var olun. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden, vakıflar belgeseli tarihiyle karşınızdayız.